Rüyada uçmak ne demektir? Rüyada uçtuğunuzu gördüyseniz iş hayatınızda başarı anlamını taşırken aynı zamanda sizin bir yolculuk yapacağınız anlamına da gelir. Rüyanızda bir evin çatısından uçtuğunuzu gördüyseniz bu evliliğe işaret eder. Rüyada bir yerden başka bir yere uçtuysanız size yol göründüğüne işaret eder. Sizin bekleyenlerin olduğu bir yere gideceğinize işaret eder. Rüyada kuş gibi uçtuğunuzu gördüyseniz bu rüyada güzel şeylere işaret eder. Rüyada kuş gibi uçmak yer değişikliğine işaret eder. Kısa zamanda daha iyi yerlere geleceğinizi ve parasal gücünüzün artacağına işaret eder. Rüyada uçakla uçtuğunuzu gördüyseniz hayatınızda mutlu gelişmeler olacağına işaret eder. Beklediğiniz, istediğiniz ve duymak istediğiniz bazı konuların gerçekleşeceğine işaret eder. Rüyada kendinizi gökten düşerken gördüyseniz eşiniz veya birlikte olduğunuz kişiyle yaşayacağınız bazı problemlere işaret eder. Gökte kaybolduğunuzu görmek iyi olarak yorumlanmaz. Rüya'da bir çatıdan başka bir çatıya uçtuğunuzu gördüyseniz yolculuğa çıkacağınıza, eğer böyle bir planınız yoksa taşınacağınıza işaret eder. Rüya'da başka birisini uçarken gördüyseniz o kişiyi başarıları nedeniyle kıskanacağınıza işaret eder. Ayrıca kıskanç ve kötü niyetli bir kadını da işaret edebilir. Rüya'da gök buzuna uçtuğunuzu gördüyseniz sizin maddi anlamda zarara uğrayacağınıza işaret eder. Gökyüzüne doğru uçtuğunuzu gördüyseniz bu dünyadan göçmeye işaret eder. Rüyada kıble yönünde uçtuysanız, bulunduğunuz konumdan daha iyi bir duruma geleceğinize, çok büyük kazanç getirecek uzun bir yolculuğa çıkacağınıza işaret eder. Rüyada kuşlarla beraber uçtuysanız, gideceğiniz bir ortamda yabancı hissedeceğinize işaret eder. Rüyanızda istediği zaman uçabildiğinizi istemediğiniz zaman uçamadığınızı gördüyseniz, işlerinizin kolayca yoluna gireceğini işaret eder. Rüyada kanalsız uçtuysanız, mutlu olacağınız bir haber alacağınızı, mutlu olacağınız ve sevineceğiniz gelişmeler yaşayacağınıza işaret eder. Kanalsız uçtuğunuzu görmek mutluluğa, bolluğa, zenginliğe ve doygunluğa işaret eder arkadaşlar. Rüyada ağlamak ne demektir? Rüyanızdan ağlayarak uyandıysanız, sizin için değerli olan biri tarafından yaptığınız bir işte size yardım edeceğine, böylece sorunlarınızı teker teker çözeceğine, işlerinizin yoluna gireceğine, iyi haberler alacağınıza, sorunların biteceğine, geciktirdiğiniz projelerin yakın bir sürede tamamlanacağına işaret ettiği olarak yorumlanır. Rüyanızda ağlayıp üzüldüyseniz, yakın bir sürede aile hayatınızda veya iş hayatınızda sevineceğiniz bir haber alacağınıza, mutlu bir şekilde yaşayacağınıza, daha sonra bu durumun başınıza kötü işler getireceğine işaret eder. Atacağınız adımlar bazı kişiler tarafından engelleneceğini işaret eder. Rüyada ağlayan bebek gördüyseniz, rüyanızda kendinizi değil ağlayan bir bebek gördüyseniz yakın bir gelecekte önemsiz bazı sıkıntılar ile karşılaşacağınızı işaret eder. Yani önemsiz şeyleri kafanızda çok taktıysanız bu rüyayı o nedenle görmüş olmanız mümkün. Ayrıca dünya işlerine önem verip ahiret için çalışmayı bıraktığınızı işaret eder. Rüyanızda bir başkası için ağladıysanız, yakında sizi sevindirecek haber alacağınızı işaret eder. Bir iş sonrasında iyi bir kazanca kavuşacağınızı, böylece borçlarınızı ödeyebileceğinizi, elde ettiğiniz bu kazancı Allah yolunda kullanacağınızı ve kuracağınız herhangi bir ortaklığın sizi kurtuluşa erdireceğini işaret eder. Uzun süren bir hasretin biteceğine, beklediğiniz bir haberin geleceğine, zorlukları kolay bir şekilde aşacağınıza işaret eder. Rüyanızda ağlayan bir kadın gördüyseniz, hayatınıza girecek ve hayırlı işler yapacak iyi niyetli bir insana işarettir. Bu rüya etrafınızda bulunan merhametli bir kişiye yeni arkadaşlar edinip onlarla birlikte güzel işler yapacağınızı işaret etmektedir. Rüyanızda ağlayan bir kadının aniden gülmeye başlaması, yakın çevrenizde bulunan bir insanın ölümünün yaklaşmasına, rüyanızda ağlayan bir kadının size dert yanması ise gerçek hayatınızda insanların problemlerini dinleyip onları rahatlamalarına yardım edeceğinize işaret eder. Rüyanızda ağlayan bir adam gördüyseniz, kalbi yumuşak, ahlaklı bir adama yorumlanır ve böyle biriyle karşılaşacağınıza işaret eder. Rüyanızda avaz avaz ağlıyorsanız, gerçek hayatta da aynı şekilde ağlayacağınıza ve başınıza bir bela geleceğine işaret eder. Rüyanızda dua ederek ağlıyorsanız, rüyanızda herhangi bir konu için pişmanlık duyuyor ve bu nedenle dua ederek ağlıyorsanız kısa zamanda manevi bir huzura ereceğiniz ya da mutlu günlerin yakında olduğuna işaret eder. Rüyanızda ağlıyor ve gözyaşlarınızın biriktiğini gördüyseniz çok çalışmanın sonucunda yeni mülkler edineceğinize işaret eder. Su kıtlığı çekiyorsanız suya, parasal sıkıntı içindeyseniz bu durumdan kurtulacağınıza işaret eder. Rüyanızda ağlamıyor, gözlerinizde yaş geliyorsa isteklerinizi ulaşacağınız ve isteklerinizin gerçekleşeceğine işaret eder. Kendinizi rüyanızda ağzınızı kapatarak ağlıyor gördüyseniz gelecekte bazı problemler ile karşılaşacağınız, bu durumdan kimseye bahsetmeyeceğinizi işaret eder. Rüyanızda sessiz ağladığınızı gördüyseniz, bu madden veya manevi olarak bereketli günlerin geleceğini işaret eder. Fakir olan bir kişi bu rüyayı görürse, bolluk ve berekete kavuşacağına, sevinç ve mutluluk yaşayacağına işaret eder. Rüyada mutluluktan ağlamak güzel ve sevindirici haberlere işaret eder. Mutluluktan ağladığını gören kişi, aşk hayatı istediği gibi gider ve ailesinde her zaman anlayış ve huzur olur. Bu rüya helal yollardan kazanılan paraya, gerçekten istenilen ne varsa gerçek olacağına ve kişiyi gelecekte iyi bir yaşam beklediğine işaret eder. Rüyada ağlayarak beddua etmek, yapılan yanlışların telafi edileceğine, sağlıkla ilgili olarak güzel bir haber alınacağına, dünya mallarının daha çoğuna sahip olunacağına, büyük başarılar kazanılacak işlere girileceğine, önümüzdeki yaşamın ve geleceğinizin açık olacağınıza, Rahatlık ve para içinde yaşayacağınıza, iş konusunda birden fazla seçeneğe sahip olanların hissettikleri işe ulaşabileceklerine işaret eder. Rüyanızda bir uçurum kenarında ağladığınızı gördüyseniz, aldığınız bir karardan pişmanlık duyacağınıza işaret eder. Rüyanızda ağladıktan sonra rahatlama hissettiyseniz, terklerinizden kurtulacağınız, mutlu günler yaşayacağınıza işaret eder. Rüyanızda ağlarken gözyaşları soğuk ve bu yaşta yüzünüzü üşüttüğünü hissediyorsanız,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 Size söyler arkadaşlar. Bir köpek tarafından yönlendiriliyorsanız herhangi bir konuda seçim yapmakta ve karar vermekte zorlanıyorsunuz demektir. Sizin için doğru olanı yapın ve diğer insanların sözlerine bakmayın. Rüyanızda köpeğe elbise giydirdiğinizi gördüyseniz hem kendinizden hem de etrafınızdan bazı kusurlarınızı ve olumsuz yönlerinizi gizlemeye çalıştığınızı ifade eder. Bir köpeğin tehlikeli hayvanları yediğini gördüyseniz yakın bir dostunuzun kötü bir kararınızdan sizi vazgeçirmeye çalıştığını işaret eder. Rüyanızda köpek sürüsü gördüyseniz azurladığınız ve gerçekleşmesini dilediğiniz tüm dileklerinize yakın zamanda kavuşacağınızı işaret eder. Rüyanızda bir köpeğin saldırdığını ancak ısırmadığını gördüyseniz bu etrafınızda bazı düşmanlarınız olduğunu işaret eder. Düşmanlarınızın kim güttüğünü fakat size zarar veremediklerini işaret eder. Rüyanızda gördüğünüz köpeğin salyalarının üstünüze gelmesi düşmanınızın söyleyeceği sözlerin sizi üzeceğini işaret eder. Köpeğin üstündeki kıyafetleri yırtması yapmanız gereken bazı işlerde sorunlar yaşayacağınızı anlatır. Size birden fazla köpek saldırır ve siz bu köpeklerin birisinin etkisi salyana getirdiyseniz aile içindekilerle yani ailenizle diyelim daha doğrusu yanlış anlaşılma nedeniyle bir konuşma, bir tartışma veya kavga olacağını işaret eder. Sonunda işin tatlıya bağlanacağını anlatır. Rüyada köpek ısırdıysa iş hayatınızda rekabet ettiğiniz birilerinin size zarar vereceğini işaret eder. Tanıdığınız birinin size karşı kıskançlıktan dolayı yapacağı şeylerin sizi üzeceğini işaret eder. Rüyada hissettiğiniz korku veya acı size gelecek zararla doğru orantılı olabilir. Düşmanınızın size karşı harekete geçeceği anlamına da gelir. Rüyanızda bir köpeğe yemek yedirdiğinizi gördüyseniz, bereketli günlerin sizi beklediğine, malınızın, mülkünüzün artacağına işaret eder. Rüyanızda bir çoban köpeği gördüyseniz, düşmanlarınızın sizden çekindiği veya yakın akrabalarınızın size saygı duyduğu anlama gelir. Çoban köpekleri parasal olarak düşlendiğinize işaret olarak yorumlanır. Yatırım yaptığınız bazı mülklerden hiç beklemediğiniz anda büyük karlar elde etmenizi işaret eder. Rüyanızda av köpeği gördüyseniz bu işsizliğe işaret eder. Rüyanızda av köpeğiniz ile ava çıkarsanız düşmanınızdan bir şey elde edeceğiniz anlamına gelir. Av köpeğini kovarsanız fayda alacağınız düşmanınızı yanınızdan uzaklaştırırsınız. Av köpeğinin yakaladığı avı görmeniz alacağınız mirası işaret eder. Eğer av köpeğinin avdan döndüğünü gördüyseniz işle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Şehirde av köpeği görmek de aynı şeyi işaret eder. Rüyada köpeğe dönüştüğünüzü gördüyseniz çevrenize karşı son derece ukala davrandığınıza işaret eder. Eğer rüyanızda bir köpek olarak geziyor ve aniden insana dönüşüyorsanız, yaptığınız kötü davranışlardan ve kötü huylarınızdan rahatsız duyarak pişmanlık duyacağınıza işaret eder. Rüyanızda köpek eti yediğinizi gördüyseniz, iş hayatında rakibinizden daha ileri bir noktaya ulaşacağınızı işaret eder. Rüyanızda bir köpeğe tasma taktığınızı ve onu çekerek yürüttüğünüzü gördüyseniz,